Hocam Giresunspor son 11 maçta 11 galibiyet aldı ve bu maçlarda sadece bir gol dedi. O da penaltida. Evet. Ee, i̇lk iki takım üç golü belirlediğine o yüzden 3. elastik pan farkını ben hani baz alıyorum. 10 puanlıkta bir fark yakaladı. Giresunspor çok büyük bir antaj yakaladı sizce. yolun sonu şampiyonu olur mu? Ya ben açıkçası bu e, nasıl diyelim sıkıntılar içinde bir takımın e, teknik heyetinin, camianın futbolcularının böyle bir reaksiyon göstermesinin, mükafatının Mutlaka ve mutlaka şampiyonluk olması gerektiğini düşünüyorum. Ben Giresun Spor'un bu saatten sonra bu yarışı, bu ruhu kaybedeceklerini düşünmüyorum. Çünkü bir takım kazanmaya alıştıysa bu alışkanlığından geri durması kolay değildir. Mutlaka kırılmalar olacaktır sezonun sonuna kadar. Umarım ki olmaz ama kırılma olduğunda da bu takımın, bu takımdaşlık ruhu, bu kazanma arzusu ve isteği Onları Süper Lig'e taşıyacaktır. Herhalde e, çok çok çok e, önemli bir e, başarı. Bunun hikayesi yazıldığında ve anlatıldığında e, içinde kim bilir neler var, ne yaşanmışlıklar var, ne sıkıntılar var. Bunu tabii ki belki kafamızda canlandırabiliyoruz ama onlardan dinlemek daha keyifli olacak. Biraz daha şampiyonluğun keyfini onların ağzından dinlemek açıkçası benim adıma e, daha şık olacak, daha güzel olacak gibi duruyor. Şuradaki Cardinals takımı da bir yavancı yakaladı da Giresun Samsun. Bakalım nasıl bitecek yarış. Evet. Hocam e, şey Bursaspor'da soracağım. Bursaspor gençlerle e, transfer sana rağmen iyi geldiler buraya kadar. Hatta ilk yarıda bir kulüp potasının da içine girdiler, çıktılar. E, Bursaspor'u konuşalım. Bursaspor soranlar olmuş. Yani şu var. E, Süper Lig'den kopup ayrılıp kümede kalma mücadelesini başaramayıp düşüp TFF 1. Lig'e düşen takımlarımız e, bu futbol 1959 yılından beri tescil edildi ligler biliyorsunuz. Oradan beri 62 yıldır birçok takım oldu. Ama öyle takımlar var ki Süper Lig'den ayrılışı özellikle bizim yaş grubumuz için hep kalbimizde bir sızı bir acı yaratan takımlar var. Yani bu evet şu anda Eskişehir evet Adana Demirspor Adanaspor Adana Spor, Mersin İdman Yurdu, Kocaeli, Sakarya yani ismini sayamadığım aklıma gelmeyenler varsa özür dilerim ama Özellikle taraftarıyla, özellikle e, illerinin e, futbola olan sevgisiyle bunlar Süper Lig'e ayrı bir hava, ayrı bir e, renk getiren takımlardı. Ve bunların ayrılışları, kopuşları çok üzücü oldu. Amatör Lig'lere, amatör kümelere kadar düşenler oldu. İşte e, isminin önüne ekler alarak e, işte, borçlarını kapatmaya çalışan yeni bir takımla mücadele vermeye çalışanlar oldu. Ama e, onların yeri tabii ki bu liglerde çok farklı. Ben bu nedenle bu takımlarımızın bir an evvel ait oldukları ve keyif verdikleri Süper Lig'e dönmelerini isterim. Giresunspor da ligi görmüş bir takım. Bu nedenle de İstanbulspor benim e, profesyonel olarak im, ilk imza yaptığım kulübüm. Beş sene oynadım, takım kaptanlığı yaptım, şampiyonluk yaşadım e, kulüpte. Onun da tekrar e, Süper Lig'e dönmesini e, çok arzu ediyorum. Futbolculuk döneminde e, şampiyonluk yaşadım. E, TFF birinci lige çıkmıştık. Sonrasında e, Süper Lig'e çıkarken ben Mersin İzman Yudum'a transfer olmuştum. E, bunu, bu e, başarıda payım yoktu açıkçası. Ama Süper Lig'de de e, Cem Uzan döneminde, Cem Uzan başkanlığında farklı ses getiren, e, çok e, önemli isimleri takıma katan bir takım e, hüviyetindeydi. Bu nedenle de şunu söyleyebilirim. Bu tip takımların mazisi olan, süperlik geçmişi olan takımların e, gelip süperlikte performans yapmalarını e, ben de özlemle bekliyorum. Yani hocam camiası olan çok takım var. Saydığınız gibi. Proje Spor, Sakarya Spor, mesela ikinci ligdi. Ondan yeri ikinci lig bile değil, birinci lig bile değil. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada e, özür dilerim. Bursa Spor'u ilgili de şunu söylemek istiyorum. Sorunun bir kısmını cevaplayamadım. E, Bursa Spor şampiyonluk görmüş bir takım. Yani e, kolay değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, e, Trabzonspor'dan sonra Anadolu'dan bir takımın şampiyon olması, bunların arasından sıyrılması, o dev bütçelerin arasında kısıtlı bütçeyle bu yarışın içinde olmaları ve ipi göğüslemeleri çok kolay değildir. Evet, bunu geçen sene Başakşehir e, takımı da e, başardı. Ama e, Bursa çok farklı bir şey. Ben futbolculuk dönemimde Bursa Sporu'a karşı rakip olarak da çok oynadım. O eski statta gerçekten ee, çok farklı anılarımız var, geçmişimiz var, yaşanmışlıklar var. Teknik direktörlük kariyerinde e, karagümrüyü çalıştırırken aynı gruptaydık ve e, karşı karşıya oynadık. E, hep o sahada, statta o seyircinin önünde oynamak keyif verdi. Hep, tıpkı Eskişehir'de, Adana'da, Adana Demirspor'a karşı, Mersin'e karşı oynadığınız zaman da e, bu keyfi alırsınız. Giresun'la da, Giresun Spor'la da ayrı maceram vardır. Kasımpaşa'da oynarken aynı gruptaydık TFF 1. Lig'de. Ben kaleciydim, Abdullah Avcı'da Santrafor'du. Biz biraz, ben Mersin'den kiralık olarak gelmiştim ara transfer döneminde. Kümede kalma mücadelesi veriyorduk. Şartlar bir hayli zordu bizim için. Giresun biraz rahattı ve biz Giresun deplasmanına gittik son iki maç. Bizim son maçımız içeride Sakaryasporla Spor'la Giresunspor'a bizden alacağı bir beraberlik yetiyordu. Açıkçası hani <gülüyor> bunun adı tabii ki şike değil ama sağın içinde bu tip konuşmalar olur takım kaptanları nezdinde, oyuncular nezdinde hatırı e, birbirlerine karşı hatırları olan, selamları olan, muhabbetleri olan oyuncular karşısında mı? Ya işte size beraberlik yetiyor. Biz de sizden berabere kalırsak, e, içeride Sakarya yenilsek bizim de kümede kalma şansımız var. İşte hani berabere bitirelim, sıkmayın, asılmayın e, gibi Böyle konuşmalar oluyordu ama aldığımız reaksiyon çok enteresandı. Ee, hayır kim kazanırsa e, o yoluna devam etsin. Evet olması gereken de tabii ki de buydu. Ve maç başladı. Biz iki kere kaleye gittik. Abdullah ikisinde de gol yaptı. Ondan sonra bizim ceza alanın içinde geçen ve orada biten bir karşılaşma oldu. Ve biz kazanarak geri döndük. Giresun küme düştü. Biz içeride Sakaryasporla berabere kaldık Giresun'u yendiğimiz için ve o bize yetti. Biz kümede kaldık. Giresun Spor'la ilgili de böyle bir e, anım var. Ama Bursa Spor her zaman çok farklıdır. E, yeni stadında Bursa mutlaka Süper Lig'de devam etmesini yani isteyenler dedim. Gençleriyle senin de söylediğin gibi çok fark yarattı. Yani bugün e, ana transfer dönemi yazın başladığında bunu mutlaka göreceğiz. Birçok oyuncusuna, belki de takımın tamamına yakın kısmına Süper Lig takımlarından, Avrupa'dan e, talepler olacak. Bu oyuncuları, bu genç oyuncuları e, vitrine çıkarmak çok önemliydi. Belki şartlar itti bunu Bursa ama Bursa Spor bunları bu genç oyuncuları fazlasıyla vitrine çıkardı. Ve sezon sonunda kapısı çalınacaktır diye, fazlasıyla çalınacaktır diye düşünüyorum. Ama Gönül gönül bu gençlerle beraber Bursa Spor'un e, playoff'tan da olsa bu şansını sonuna kadar zorlamalarını açıkçası çok isterim. Anladım. Hocam İstanbulspor'dan sorular var. İstanbulsporu Fatih Tekke'yi nasıl değerlendiriyor Hoca demişler. Bir de Bandırma Spor'la ilgili sorular var. İkisinin bir cevaplarsanız sevinirim. E, tabii ikisinin de e, mücadelesi gerçekten çetin ve ben e, son haftalara kadar bu mücadelenin e, devam edeceğini düşünüyorum. Kadro kalitelerine baktığınız zaman ben izlerken her iki takımında e, keyif alıyorum oyunlarından. E, futbollarından keyif alıyorum. E, Tabii çok enteresan bir statü dediğim gibi. Statünün içinde neler olup neler biteceğini son haftalara kadar e, kestirmek çok zor. Ama e, şu anda belki kestirilebilir bir e, sonuç varsa bana göre e, Giresunspor e, liderliği veyalik ikinciliğini bırakmayacak, işini playofu bırakmayacakmış gibi gözüküyor. Takım da bu şekilde e, gidiyor. Ama e, işte İstanbul Spor'un mücadelesi, Bandırman'ın mücadelesi, e, tecrübeli hocaları var. ligleri bilen e, kaliteli hocaları var. E, keşke, keşke tabii ki e, inşallah o zamana kadar e, bir, e, bu sıkıntı sonlanır, sonuçlanır. E, en azından pliyof karşılaşmalarının seyircili oynanması e, çok daha ayrı bir keyif, çok daha ayrı bir lezzet katacaktır diye düşünüyorum. E, çünkü futbol seyircisiz olmuyor, oynanmıyor. Yani bizler de maçları yorumlamaya gidiyoruz ama inanın o boş tribünlerde siz bile maçı yorumlarken böyle bir havaya girmek, bir maça konsantre olmanız e, gittikçe zorlaşıyor. Özlem duyuyoruz. Kesinlikle. Biz de e, taraftarlarla beraber o atmosferin içinde olmaktan özlem duyuyoruz. İnşallah bunu e, en kısa sürede atlatırız. Çünkü her takımın seyircili oynamaya ihtiyacı var. Hocam 3'te bir kapasiteli de olsa ben artık açılması gerektiğini düşünüyorum. Ya mutlaka yani artık e, işte bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalara baktığımız zaman işte okulların iki gün ve bu kısım okullarında haftada beş gün yüz yüze eğitime başlayacağının müjdesini verdi öğrencilere. Ki öğrenci olduğum zamanlarda benim için bu tip şeyler pek müjde gibi gelmezdi ama <gülüyor> eminim ki bu pandemi sürecinde birçok öğrenci okullarını özledi, arkadaşlarını özlediler. Onların ait olduğu yer oraları çünkü Onların sayesinde geleceğimizi onlara teslim edeceğimiz için onların eksiksiz eğitimlerini almalıdır. Bu pandemi sürecindeki açığı mutlaka kapatmaları e, gerekiyor. Dolayısıyla yavaş yavaş sanki bu pandemi e, sürecinden e, böyle aşılarında artmasıyla aşılanan e, vatandaşlarımızın sayısının da artmasıyla birlikte tribünlere de senin de söylediğin gibi en azından üçte bir oranında ki statlarımız artık buna çok müsait statlar haline geldi. Yeni statlarımız var ve bu aralıklarla insanların biraz daha bu sporun futbolun içinde olmalarını çok arzu ediyorum. Az önce de söylediğim gibi inşallah temennim gerçekleşir. Playoff'larda hep beraber playoff'ları en azından taraftarlı oynanmasını beceririz, başarırız diye düşünüyorum. Bu arada Hocam, şunu e, katılımcılara şunu Dur. söylemek istiyorum. Yani görüyorum. Sağolsunlar, selamlar var. E, hepsine teşekkür ediyorum. Toplu bir selam vermiş olayım. E, ben de buradan. Hocam Kayseri'den, Zonguldak'tan, Kocaeli'den her yerden ben de gördüm. bir sürü destek mesajları var sizde. Evet. Zonguldak'ta <gülüyor> ben bir dönem çalıştım Zonguldak Spor'da. E, çok da güzel bir ilimizdir. E, orada futbol sevgisi de bambaşkadır. E, çok... E, Futbol nasıl diyeyim? Orada özellikle Trabzons e, kökenli olup, Trabzonsporlu ve aynı zamanda Zonguldak Spor taraftarı olanlar vardır ve futbolu çok iyi bilen bir şehirdir. Süper Lig'de de inanılmaz macerası olan, aralara e, işte Tümer Metin gibi birçok ismi kazandıran bir takımımızdır, köklü bir takımımızdır da Zonguldak Spor. Hocam ben de Zonguldak'tayım bu arada. Öyle mi? Aa ne güzel. Aynen. Hatta bugün mütenazemiz vardı. Gidemedik COVID'den dolayı. Başınız sağ olsun. Evet. Teşekkür ederim. Yakanımız var burada. Hala dayanmak edin. Herkes orada da bizim. Süperlikle ee, ilgili son bir soru alacağım. Ondan sonra süperlik e geçelim hocam. Evet. Altınordu artık süperlik hak ediyor demişler. En son 3 gün önündeydi Altay Departmanı'nda. Bu gençlerin kendisinin süperlikte göstermesi çok önemli demiş. bir seyirimiz. Katılıyor musunuz? Valla kesinlikle katılıyorum. Bu Altınordu'nun misyonu çok farklı hale geldi ülkemizde. Bana göre... ...tüm Süper Lig takımlarının... E, ...rol model alacağı bir takımımız. Altın Ordu Süper Lig'de... E, ...çıkar, çıkamaz, başarır, başaramaz ama... ...Altın Ordu'nun... ...Ülke Futbolu adına taşıdığı bayrak... ...taşıdığı misyon bence Süper Lig'in de... ...çok üstünde. Yani... Oradan oyuncularını işte Avrupa'ya ihraç etmesi, ülkemizin birçok süperlik takımında ve TFF birincilik takımlarında birçok e, altyapısından yetişmiş, e, A takımda forma girmiş oyuncularının e, bu servisleri yapması çok önemliydi. Gerçekten e, Sayın Başkan'ı e, tebrik ediyorum. Büyük emek veriyor, parasını harcıyor. Evet, e, şimdi ben böyle söylediğimde belki şunu söyleyebilirler. Hocam harcıyor ama işte oyunculardan kazanılan paralar var. Şunu söylemek e, gerekiyor bir yatırım, futbol başkanlık böyle yatırım yapanlar bunlar dipsiz bir kuyudur. Paranızı koyarsınız ama parayla başarıyı satın alamazsınız. Onun için de çok büyük bir kumardır aslında bu iş. Ama bunu başaran bir başkanım var. Bir felsefesi var bunun felsefesinde hem takımındaki üst ve altyapı teknik adamlarına hem de oyunculara çok iyi aşıladığı için artık tarlayı ekte ürünleri de yavaş yavaş toplamaya başladı. Bundan sonra da toplayacaktır. Belki, belki e, Süper Lig'e çıkmasıyla da çok farklı e, bir e, misyona da sahip olabilir. Her ne kadar bundan birkaç sene öncesinde hatırlıyorum Sayın Başkanımın bir açıklaması vardı. Ya ben Süper Lig'e çıkmak istemem. Burada devam Tabii. ettim derdi. Ama sonradan da hemen arkasından da şunu söyledi. Ha belki şöyle olur dedi. Çıkarım dedi. Hemen düşerim dedi. Oradaki paralarla e, kazanır. Yani çıkma primi olsun. İşte maç, e, puan primi. Performans prim olsun o paralarla yine yatırım yaparım demişti. Ya i̇nan bu benim e, gerçekten çok hoşuma gitmişti bir futbol sever olarak. O nedenle umarım umarım başkan gibi e, düşünenlerin ve e, bir kısım parasını e, bu işe yatıranların e, hep yanında olalım onlara teşvik edelim. Sayıları da inşallah artar. Hocam teşekkür ederim. Süperlikle ilgili sorularıma geçeceğim şimdi. E, Altta seyircilerimiz farklı konulara da sorular soruyorlar. Ee, Görmediğim zannetmesin. Hatta bazıları benim sorularımın içinde de var zaten. Onları konuşacağız. devam. Hep şampiyonluk yaşı nasıl denediyorsunuz? Üç Büyükler Zirvede, Galatasaray 3 ne geçti şu an Beşiktaş Şepeneli'nin. Uzun zamandır hepimiz e, zirvede böyle bir e, mücadelenin e, tanıklığını yapmadık. Yani evet iki takım çekişebiliyordu, evet üç takım çekişebiliyordu ama şimdi bakıyoruz bundan 8-10 hafta evveline gittiğimiz zaman ne Beşiktaş'ı ne de Trabzonspor'u bu yarışın içine çok fazla dahil edemiyorduk açıkçası. Belki Beşiktaş'ı kısmen ama Trabzonspor'un bu yarıştan sanki çok fazlasıyla koptuğunu düşünüyorduk ama bana göre Trabzonspor kimin ne kadar iddiası varsa, en az şu anda Trabzonspor'un da iddiası olduğunu düşünüyorum bu yarışın içinde. Çünkü hem oynadıkları oyunun kalitesi hem o takımlaştık ruhundan bahsettik ya az önce işte Giresunspor'dan bahsettik bir alt e, Trabzonspor'da bunu fazlasıyla yaşıyoruz. İşte o bir e, Abdullah Hoca'nın bir kasket olayı, bir e, hareket başlatması, başlatması bugün sadece spor kanallarında değil haber kanallarına baktığımda e, Trabzon ilinden görüntüler yani bir çarşıya bir pazar görüntüsü gösterdikleri zaman bile herkesin kasketli olduğunu görüyorum. Ya bu bir bütünlük bir birliktir. O kasket orada e, bir semboldür. Bu nedenle de şunu söyleyebilirim Trabzon Spor yarışın içinde sonuna kadar olacak. E, bu hafta sonundaki e, Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması belki Fenerbahçe ve Trabzonspor'un şampiyonluk yolundaki e, fotoğrafını bize çok net çekemez. Ama net çekeceği bir şey var. E, Fenerbahçe'nin kulübesinin fotoğrafını çekecek. O fotoğraftan ayrılanlar e, olabilir e, ters bir sonuçta. O nedenle de e, bence Fenerbahçe'nin alacağı bir puan Fenerbahçe'ye Trabzon deplasmanda yetmeyeceği için mod odaklı çıkacağı için aynı şekilde evinde Trabzonspor'un zaten hedefi 3 puan olacağı için e, çok güzel bir karşılaşma, bol gollü bir karşılaşma bizi bekliyor. Beşiktaş geçen haftayı bay geçirdi. Bay geçiren takımların bir sıkıntısı var. Mutlaka ve mutlaka o bay haftasına 3 puan en azından önde girmeniz gerekiyor. Çünkü bir anda zirveden ikinci, üçüncülüğe düşebiliyorsunuz. Sadece Trabzonspor'un ve Galatasaray'ın kazandığı bir hafta oldu. Beşiktaş bu yönden diğer takımların puan kaybetmesi özellikle Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi. Beşiktaş'ın bay haftasında biraz sanki kağıdı gibi gözüküyor. Beşiktaş da evet Galatasaray yanlış hatırlamıyorsam Erzurumspor'la kendi evinde oynayacak. Geçen hafta evet. çok önemli bir eşit maçını iyi geçirdi Galatasaray. Her ne kadar rakibi %80 topa sahip olsa da Galatasaray'ın ilk 10-15 dakika içinde skoru çok büyüteceğiz pozisyonlar buldu. Ama ikinci yarı ve oyunun sonrasında gelişen oyuna bakarsak Alanya'nın müthiş bir üstünlüğü vardı. Bir defa belki de Galatasaray ve Fatih Hoca'nın takımını bu kadar savunma yaparken gördük ama savunma da bu oyunun olmazsa olmazıdır. Bazen e, takımlarınızı nasıl işte çift santrafor 3-5-2 gibi e, formatlarla oynatabiliyorsanız zaman zaman da takımınızın iyi savunma yapacağını iyi takım savunması yapabileceğini ispat etmeniz de çok önemlidir. Galatasaray'dan bundan sonra böyle böyle bir oyun bir daha sezon sonuna kadar zor görürüz gibi geliyor. Oyunun bir bölümünde görebiliriz ama bu kadar uzun bölümünde göreceğimizi zannetmiyorum. Ee, Beşiktaş'ın da e, gerçekten hem e, La için hem Oğuzhan'ın e, tekrar eski formlarına yakın bir e, seviyeye gelmeli. Sakatlarının Rıdvan'ın iyileştiğini duydum. Rıdvan'ın iyileşmesi. E, Vida'nın e, biraz performansının sezon başına oranla çok daha iyi yerlere geldiğini görmesi. İki tane genç kalecisinin formu. E, sakat mı değil mi diye endişeyle transfer edilen Abu Bakar'ın takıma inanılmaz katkı e, vermesi. Lari'nin e, sezon ana transfer döneminde... Takasta bile isminin geçmesi ama buna rağmen takımda kalıp şu anda bana göre fizik kalite olarak takımda herkesin önünde olması, o arka direkt gollerine bizi alıştırması, Cenk Tosun'un gelip kaldığı yerden son 10 dakikada girip oyuna 2 tane gol atması onun için ayrı bir moral oldu. Beşiktaş'ta isim üstünde. Yani zirvedeki takımlarımıza baktığımız zaman biraz performans olarak sallanan Fenerbahçe gibi gözükse de ben Fenerbahçe'nin iyileşip dönen Gustavo, İrfan Can'la birlikte bu yarışın e, en önünde giden isimlerinden bir tanesi veya ipi göğüsleyebilecek isimlerinden bir tanesi olduğunu açıkçası düşünüyorum. Hocam, Mesut Özil transferini nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Mesut Özil, e, <gülüyor> Ronaldo'lu, Ramos'lu kadroda 1-2 topun maşına geçip şutu çeken isimdi. Ama o maçta gördük ki... E, fark, fark, yani, sosu, <gülüyor> ben Mesut'u geçtim Sosa varken yani, farklı, farklı isimler kullandı. Yani ben bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. Yani şu var takımlarda e, bu tip atışları e, teknik direktörseniz takımınızda bunun mutlaka e, işte duran toplardaki adam paylaşımından tutun. E, size atılacak servis atışlardaki baraja girecek baraj kaplanından tutun. E, her şeyi belirlersiniz. korner kim atacak, hangi kanattan kim kullanacak, perikitleri kim kullanacak. Penaltıyı birinci şu atmazsa ikinci isim şu veya üçüncü isim şu diye e, anlatılır. Hafta içinde belirlenir. Hatta ve hatta e, takımlar ısınmadan içeri geldiklerinde tahtaya yazılır ki çıkarken herkesin kafasında olsun diye. Yani bunun unutulması, bunun atlanması mümkün değildir. Unutulma veya atlanma olursa zaten kenarda teknik adamlar ve yardımcılara mutlaka müdahil olurlar sahneciler. Ancak e, bu olayın yaşanması maalesef dışarıya şöyle bir fotoğraf verdi. Ya... Bu paylaşımı yapmıyorsanız bu takımda sanki teknik adamın bir e, hakimiyetsizliği gibi ki ben bunu dillendirmek bile istemiyorum. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama olmamalı en azından. E, gözüktü ama. Böyle bir fotoğraf verdiniz. E, umarım ve tahmin ederim ki bir daha Fenerbahçe'de böyle bir olay yaşanmaz. E, yani birçok takımımızda penaltıda küsenler, darılanlar, ben atayım diyenler, arkadaşının elinden topu alanlar da gördük büyük takımlarımızda. Bu olaylara çok rastladık. Ee, ama e, Fenerbahçe'nin şu andaki konusu bu değil. Fenerbahçe'nin konusu e, bu psikolojik olarak evet e, Galatasaray'a e, mağlup olduğu Evet evinde yine son hafta mağlup oldu. Ama bu patenajı yaptıktan sonra büyük takımların en önemli özelliği seri galibiyetler almaktır. Fenerbahçe'nin onun için bir Trabzon deplasmanı galibiyetine çok ihtiyacı var. Ama bu kolay mı dersen yani belki e, her takım bu sene bunu yaşıyor. Seyircisiz e, yani Trabzon sılığına gittiğiniz zaman o seyirciyle çok farklı atmosferde oynarsınız. Onun için artık bir deplasman havası gibi değil ama ne olursa olsun Trabzon'a gidiyorsanız maç seyircisiz de olsa orada o maçın baskısı çok farklı. Bir de Trabzon sporda tabii sıkınt, sıkıntılar da var. Yani pandemiden e, dönecek özellikle 3 özellikle kalecinin en azından bir tanesinin e, negatif çıkması beklentili var. Umarım hepsi e, negatif çıkar. E, acil şifalar diliyorum ama geçen hafta Başakşehir karşısında hani 17 yaşında bir lise talebesi kaleye geçti ama evet e, kritik, kritik ayaklarıyla kurtardığı bir e, pozisyon vardı. Gülbrensen'in son dakikalarda vurduğu bir top. Sonra baktık çok rahat bir çalım atması vardı. Rakip Forvet'ten yediği baskıya rağmen Evet bir lise talebesiydi kaleye geçen ama ben şunu söylüyorum bir ana okul talebesi de kaleye koysaydı Trabzonspor orada Başakşehir'in ona bile gol atacak hali yoktu. Yani inanılmaz bir şekilde düşüşü düşüşün sebeplerini herhalde padişah fermanı gibi bir listeye yazarız. O kadar uzun sürer ama bu kadar keskin düşüş Başakşehir için çok büyük tehlike sinyallerini beraberinde getiriyor. Hocam, e, Okan Buruk şampiyon yapmıştı, işte direktör. Okan Buruk'ta o herhalde artık kocaman geldi, e, yine bir çağrı olmadı. Başakşehir'e düşme hakkında. Yani, Okan Buruk'la e, telefon konuşmamızla ben e, onunla konuşmadan önce yayında bir e, düşüncemi e, dile getirmiştim. Sonra kendisi aradı, konuştuk. E, benim düşüncemin doğru olduğunu, e, Başakşehir'in önünü açmak için Başakşehir'e zarar vermemek için kendisinin istifa ettiğini, kendisinin ayrılığı dile getirdiğini yoksa yönetimden onu hani e, amiyane tabirle tırnak içinde hani gönderilme, kovulma adına ne dersiniz diye böyle bir sürecin yaşanmadığını tahmin ediyordum ve öyleymiş. E, bence e, şık bir davranışta bulundu çünkü bazen teknik adam olarak bir takıma gelirsiniz şeyleri düzeltmeye çalışırsınız. Felsefenizi oyunculara, oyun sisteminizi oyunculara aktarmaya çalışırsınız. Ama olmaz. Olmayabilir. Yani bu boyacı küpü değil. Daldır çıkar e, istediğin rengi alsın. O nedenle de o zaman bazen ayrılıklar hem size hem de kulübe daha az zarar gelmesine sebebiyet verebilir. Şu anda Okan Buluk ayrıldı. Ama Türkiye'nin şampiyon hocalarından bir tanesidir. Tıpkı burtası evet. şampiyon yapan, şimdi Samsun Spor'un başında olan Ertuğrul Sağlam Hoca gibi bu apoletiyle zaten futbolculuk backgroundu ile beraber önümüzdeki dönemlerde mutlaka ve mutlaka yine bir takımın başında izleyeceğiz Okan Hoca'yı. Ama Başakşehir'de bu kadar keskin düşüş yani açıkçası çok zor. Yani ben orada sadece sorunun zaten maddi olmadığını hemen hemen hepimiz biliyoruz. Ama orada sorunun bireysel performans ve dolayısıyla takım performansının dip yapmasından olduğunu etkisinin %50 ise... En az diğer %50'lik etkisinde oyuncuların mental olarak, psikolojik olarak e, bu düşüşten çok etkilendiğini düşünüyorum. Artık orada ki sürantrene diye bir terim vardır biliyorsunuz futbolda. Bazen takımlar böyle olabilir. Bazen sürantrene dönemlerini hissederseniz teknik adam olarak. ilk yapacağınız iş e, e, antrenmanların dozunu şiddetine düşürmektir. Biraz daha eğlenceli hale getirmektir. Ne kadar getirebiliyorsanız bu e, kötü süreçte. Ama e, ilişkilerini futbolcularla çok iyi kurabilen, e, futbolcularla diyalogları çok iyi olabilen teknik adamlar bunu başarabiliyor. Ama acaba bu isim şu anda Aykut Hoca mıdır? Bu konuda e, bilmiyorum. Benim biraz tereddütlerim var. Çünkü çalışmadım kendisiyle. Futbolcu olarak çalışmadım. Aynı ekipte yer almadık. Ama dışarıdan gözlemlediğinde sanki Aykut Hoca'nın futbolcularla birebir iletişimin çok yüksek e, dozlarda olduğunu zannetmiyorum yani bir e, birkaç isim vereyim işte bir Fatih Terim gibi bir Şenol Güneş gibi bir Sergen Yalçın Sergen Yalçın bir Abdullah Avcı gibi e, oyuncuya dokunuşlarına çabuk hissettiren ve netice alan bir teknik adam gibi gelmiyor Umarım ben yanılıyorumdur Çünkü e, Başakşehir'in böyle bir dokunuşa e, böyle bir birlikteliğe ihtiyacı var Hocam Süper bir ara verelim. Ee, bir tane sevgimiz çok ısrarla soruyor. Benim sorularımdan biriydi zaten bu da. Ee, amatör futbol ve futbolculara neden önem verilmiyor? Yani, Diğer soru var. Çok biliyorum, ee, Sevgili Can, bana da bu konuda hem yayında yazanlar çok oluyor. Ee, amatör Kulüpler federasyon Başkanı Ali Düşmez benim çok sevdiğim bir abimdir. Ee, yaklaşık 35-40 sene öncesine dayanırdı. Ve bu konuda e, amatör futbolculardan e, ve ee, bu işin emekçilerinden bana gelen e, mesajlara e, hiçbirimiz kayıtsız kalmadı, kalamayız da çünkü ben de oralardan gelmiş ve oraların e, zorluğunu, oraların meşakkatini iliklerine kadar yaşamış bir eski futbolcu eskisiyim, eski bir kaleciyim. E, çok iyi biliyorum onların sıkıntılarını ve bu beni çok derinden yaralıyor ve üzüyor. Elimden geldiğince destek olmaya, onların sesi olmaya çalışıyorum. Ekranlardan dile getirmeye taleplerde bulunmaya çalışıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunda Profesör Doktor Soner Şahin var. Benim çok iyi bir kardeşimdir. Çok severim kendisini. Ona soruyorum. İşte pandemiyle ilgili Sağlık Kurulunun kararları ne? Amatör futbol başlayacak mı? Ama her şey dönüp dolaşıp şuraya geliyor. Ee, şunu bir kere göz ardı etmeyelim. Ali Düşmez'le de konuştuğumda o da başlatılmasını istiyor. Ee, sağlık kurulundan doktor arkadaşımla konuştuğumda o da başlatılmasını istiyor. Ama şu var, ülkedeki pandeminin seyri e, belirleyecek bunu. Bugün evet restoranlar da açılamıyor. Bugün sadece paket servisleri, bugün kafeler açılamıyor. Bugün işte, e, işte düğün salonları gibi birçok sektör inanılmaz bu işten zarar gördü ve maalesef bizim, e, futbol endüstrisinin bana göre atölyeleri olan amatör takımlar ve amatör futbolcular da bundan inanılmaz zarar gördüler. Ben de amatörlük dönemimde buradan para kazanan ve evime buradan ekmek götüren bir insan olarak bir eski futbolcu olarak onların hislerini, onların sıkıntılarını sonuna kadar e, hissedebiliyorum. E, elimden geldiğince destek oldum ve bundan sonra da olmaya çalışacağım elimden geldiğince. En azından en azından bunun unutulmaması için seslendirmeye, dillendirmeye çalışacağım programlarımda. Devam edeceğim. Teşekkür ederim yani, hocam. Yani halı sahaları bile özledik. Yani yasak olan yani, bir sürü şey. Evet, ya, ya bir şekilde bizleri bir araya getiren ya bir iş şunu kaybettik bizler e, ülke insanları olarak teması seven insanlarız ya tokalaşmayı sarılmayı sevdiklerimizi öpmeyi ben şu anda annemin evindeyim Kasımpaşa'dayım hatta e, arkadan perdeyi açtığımda Kasımpaşa'sı tadı gözüküyor bizim evimiz tam kalenin arkasındadır e, ya ben kendi anneme sarılmayı evladıma sarılmayı hani böyle içten bir sarılmayı özledim bunun gibi herhalde birçok özlem duyan veya yani ne kadar kıymetliymiş bunlar bizim hayatımızda biz bunları kaybettikten sonra anladık. Maalesef. Peki. Hocam tekrar ee, derbiye dönecek olursak Trabzonspor Fenerbahçe maçında Fenerbahçe kaybederse robot gider mi diye bir soru var. Yani, ee, bizim ülkemizin gerçeklerine baktığımız zaman ee, yani bu süreç ee, hızlanır. Çok hız verir. Yani Fenerbahçe kaybettiği zaman ee, kolay değildir. Bakın Ligin 26. haftasına geldik yanlış hatırlamıyorsam. Yani 26 haftada eğer Fenerbahçe'nin biz muhtemel 11 diye ekranlara arkadaşlarımız muhabirler verdiği zaman iki kanal 3 kanal spor kanalları arasında en az 4-5 işsizim farklı veriliyorsa bilin ki orada bir sıkıntı vardır. Yani Fenerbahçe'nin Gustavo da özellikle sakatlandıktan sonra Fenerbahçe'nin orta sahasını sayamıyorsunuz. Kim odur diyorsunuz. Fenerbahçe'nin işte formsuzluklardan dolayı forvet attığını sayamıyorsunuz. O kim çok evet. alternatif olmasına rağmen sayamıyorsunuz veya şöyle bir şey söyleyemiyorsunuz. Şimdi Beşiktaş'tan bahsederken hepimiz Beşiktaş'ın maçının başlama düdüğü çaldığında ne bekliyoruz? Yüksek tempolu bir oyun, arzulu, coşkulu bir Beşiktaş. E, Abu evet. Bakar, öndeki performansıyla e, gol, her an gol bulabilecek bir Beşiktaş. Ve en azından 8 kişinin, 11'de 8'ini hepimiz biliyoruz. Galatasaray'a geliyorsunuz. Son maçı tırnak içinde dışarıda bırakmak istiyorum. Orada Fatih Hoca'nın hem rakip e, takıma e, hem de e, teknik ekibine, rakibin teknik ekibine fake attığını düşünüyorum. Yani Kasımpaşa maçında sanki e, birçok oyuncuyu dillendirmiş gibi Tayland'a dahil olmak üzere gösterdi. Bu maçta oynatacak zannettik hepimiz ama hiç öyle de yapmadı. O evet. kadroyle sahaya çıktı. Gibi. Evet. Yani, değişen, e, sisteme ayak uyduran bir Galatasaray. E, ara transfer döneminde her şampiyon olduğu sene ara transferlerini ben Luyendama ile Markay transfer etti hoca. İki tane savunmanın merkezinde en önemlisi ara transferlerinde şampiyon oldu. E şimdi bakıyorsunuz Muhammet'i transfer etti. Şu anda Muhammet'i her takım isteyecek konumda. Çok değerli bir santrafor. Uzun süredir bu tip özelliklere sahibi olan santrafor görmedik. Bir oyun anlayışı var biliyorsunuz. Özellikle diyelim ki iç sahada baskıyla başlar. Topa çok sahip olur. Pas oyunu oynar kanat organizasyonları yapar. Trabzon'a bakıyorsunuz, coşkuşu çok yüksek bir Trabzon. Kazanma arzusu çok yüksek bir Trabzon. Tempolu oynayan bir Trabzon spor. M.M.K.M.'sı ile yükselen Canini performansıyla keyif veren bir Trabzon spor. Bakın bir şeyler söyleyebiliyorsunuz. Ama Fenerbahçe'ye geldiğimiz zaman bu kadar çok transfer yapılmasına rağmen ve yönetimin başkanın, sportif direktörünün büyük mesai ve para harcayarak yapılan transferlere bakıyorsunuz yani e, Ağustos ayında yapılan transferlerden bir çırpıda en az bana 4-5 tane isim sayarsınız. İşte Adem'i gönderildi, Siz istediğim istediğin performansı alamıyorsun. Perotti gitti. Mert Hakan geçen seneki performansından e, eserler yok. E, savunmanın merkezine bakıyorsunuz stoper hattında sürekli bir değişiklik oluyor. E, hani bu, bu takım niye oluşamadı? Evet bir teknik adama bu kadar transfer yaparsanız bir süre bir kredi tanımmanız gerekiyor. Ama e, bu limitleri zorladı. 26 hafta değildir. 26 hafta sonunda en azından şunu söyleyebilirdik. Ya Fenerbahçe işin e, savunma kısmını çözdü. Ucunda da organizasyonunu çözerse ki Abdullah Trabzon'da ilk yaptığı gibi savunma takım savunmasını yapamıyoruz. Bunu evet. yani becerdi ve kazanmaya başladı. Fenerbahçe'de e, Erol Hoca ile beraber bu takım neyi kazandı? Bırakın kazanmayı bana göre bireysel performans olarak bazı oyuncuları yukarı çekeceğine bu oyuncularda kayıp var. Caner'de ben bir düşüş görüyorum. Sizin fikrinizi bilemem. Ama Gökhan'da da bir düşüş görüyorum. Bakıyorum hocam. Ozan Tufan'da zaman zaman dalgalanmalar görüyorum. Sosa'da görüyorum. Novak ortalıklarda yok. E bakıyorsun e Perot sakatlandı gitti. Pelkas kötü başladı. Müthiş devam etti. Sakatlandı. Sizse nerede geçen senenin gol krallığı? Nerede o kadar atılan goller? Ortalıklarda yok. Tiyam benim evimin önünde şimdi kafamı çevirdim ve buradan stady görüyorum. Burada ben Tiyan'ı çok uçarken gördüm yani savunmanın arkasına atılan bir topla direkt kaleye inen gol yapan Tiyan gördü. Nerede bu Tiyan? Sinan Gümüş, Galatasaray'da şampiyonluklar yaşadı. Döndü geçen sene biliyorsun Antalya'da yarın sezonunda Podolski'le <gülüyor> beraber muhteşem işler yaptılar. Hamilton, Podolski, Sinan Antalyaspor'da Spor'da büyük işler, güzel işler, keyifli futbol yok. Hiçbiri yok. Yani hepsine mi bir şey oldu? Hani hepsi mi e, ayarlasanız bu kadar form düşükü oldu. Burada, evet. burada fatura ister istemez bu saydıklarından dolayı e, teknik adama kesilir. Ve o nedenle de senin sorunun cevabına gelince hafta sonu oynanacak karşılaşma Fenerbahçe için bir e, süperlik derbisi olan ben böyle diyorum da geçen gün yazdım onu derbinin hakeminin e, süperlik derbisinin hakeminin ismi işte Halil Umut Melal olarak tahmin ediyorum diye yazdım. Altına bir sürü şey yazmışlar işte derbi değildir diye. Ben tırnak içinde özellikle Süper Lig derbisidir dedim. Evet. Aynı şehrin takımlarının maçının derbi olduğunu biliyoruz. Ama e, Fenerbahçe için bir Trabzon maçından öte bir karşılaşmadır. Bu nedenle e, ben eminim ki iyileşirse ki son bir emarı çekilecekmiş Gustavo'nun e, forma giymesini bilemiyorum İrfan Can'ın son durumu nedir ama Gustavo İrfan Can'ın takıma dahil olması ile birlikte aynı şekilde Mesut'un da performansının çok daha yükseklere çıkacağını çünkü bunu bir orkestra olarak düşünün 8-10 tane 11 tane virtüöz var ama hepsi farklı notalara bastığı zaman o ne kadar kaliteli virtüöz olurlarsa olsunlar o parça dinlenmez hale geliyor. Herkesin aynı notalara basması için de işte bölgesel olarak Orada savunmanın patronu Serdar'dır, orta alanın patronu Gustavo'dur, ön bölgenin patronu Mesut'tur, yanında da yardımcı aktörler vardır dediğinizde o takım farklı bir hale gelebilir. Ben Fenerbahçe'deki benim adıma beklentim bu ve bu beklentimi karşılayan bir Fenerbahçe'nin de her şeye rağmen yine de şampiyonlar en yakın takımlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Hocam nota demişken, orkestra demişken bağlamı çalır. Ben 7 tenin birini akorunu ayarlayamazsam sinir olurum yani. Tabii. O yüzden kendi, takım olmak kendi, kendine isyan ediyorsun değil mi? Evet, <gülüyor> kesinlikle. Hocam ya, Abdullah Avcı demişken Abdullah Avcı geldiğinde Trabzonspor'un maç başına yediği gol ortalaması 2 idi. Şimdi Tabii. birinin altına döktüm. Yani şu var evet. benim takım evet. arkadaşım hem İstanbul Spor'da hem Kasıpaşa'da beraber oynadık. Beraber şampiyonluklar yaşadık. Beraber kümede kalma mücadelesi verdik. Okul arkadaşım, semt arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Onun için sahip olduğu teknik adam özelliklerinin yanında sahip olduğu taşıdığı kalbin kalbinin atışını da bilirim. Ama şu var. Onun için de çok teknik adam olarak şanssız dönemler oldu. Mesela Fenerbahçe'nin özellikle çok büyük sıkıntı yaşadı, çok büyük darbe aldı o 3 Temmuz sürecinde milli takımın başındaydı ve o 3 Temmuz süreci sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolu içinde çok büyük bir darbe aldı, darbe vurdu. O dönemde milli takıma gelip performans yapmak futbolculara inan zul geliyordu. Birbiriyle konuşmayanlar vardı, bu süreçten etkilenenler vardı çok kaotik bir ortamda milli takım teknik direktörü oldu ve sıkıntılar yaşadı ve çabuk görevinden ayrıldı. Ardından Başakşehir tekrar bir e, dönüş yaşadı. Orada işte 3-4 sene zirve mücadelesi verdi, ikinci oldu. Son 3-5 haftada şampiyonluk ipini göğüsleyemedi e, ve evet. sonra bir ayrılık yaşandı ve ayrılıktan sonra takımı şampiyon oldu Camburu Kocayla. Hep bunları zincirin bir halkalı olarak düşünmenizi istiyorum. Sonrasında Beşiktaş macerası başladı. Beşiktaş'ın belki de bütçe olarak en kötü dönemindeydi ama yaptığı transferler işte Taylor Boyd'u, Enkudus'u e, bunun yanında e, birkaç tane daha ismi sayarsak Lens'i e, çok Beşiktaş'ta faydalı olamadı. Ve orası da Abdullah Avcı için bir sıkıntılı bir dönem oldu. Ardından Trabzonspor sezon başı da vardı Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın işi ama sonra e, yönetim ve başkan Eddie Newton'la yola devam etme kararı aldı. Açıkçası e, devre arasında işte bu son dönemde devre arasından önce daha doğrusu e, Trabzonspor'a gelmesi Trabzonspor için e, alınan neticelerden sonra e, doğru isim doğru teknik adam olduğu ortaya çıktı ama ben o dönemlerde bir dostu bir arkadaşı olarak şunu düşünüyordum e, son şansı diyordum çünkü milli takım Başakşehir ve Beşiktaş. Bundan sonra Abdullah Avcı'nın e, gideceği e, şampiyonluk mücadelesi veren takımların sayısı e, azalıyor. Trabzonspor da eğer bir başarı yakalayamazsa şu anda Ersun Yanal'ın olduğu gibi bir Anadolu teknik direktörü hani klasman düşmektir açıkçası teknik direktörlük dilinde bu. Yani İstanbul'u kaybetmişsinizdir. E, Trabzonspor'u kaybetmişsinizdir. Milli takım yolumuz kapanmıştır. O zaman Anadolu takımlarında ya çalışacaksınız ya da ben statü düşmeyeceğim deyip oturup evinizde bekleyeceksiniz. Kazandıklarınızı yiyeceksiniz. Böyle bir tercih durumundaydı ama şu gösterdi ki e, Abdullah Avcı Trabzonspor'da çok sıkıntılı bir dönemde yakaladığı bu çıkış Oyun kalitesi artı takımdaşlık ruhu artı e, kentin dinamiklerini hayata geçirmesi e, Abdullah Avcı için çok büyük bir başarıdır. Umarım bu başarısını e, Trabzonspor'da devam ettirir. Hele bir de Trabzonspor'da şampiyonluk yaşarsa e, herhalde Abdullah Avcı uzun süre e, ayakları yere değmez. E, çünkü çok şampiyonluk özlemiyle hasretiyle yanan bir takımda çalışıyor. Ee, herhalde şunu isterdi. Şu yakalanan seri galibiyetler kaliteli oyunlarda bir de o e, eski Avni Aker, hep aklımızda kalmış ama Şenol Güneş Stadının full dolu olduğu bir Trabzonspor e, takımının başında çıkmayı çok arzu ederdi herhalde. Bakalım hocam inşallah. Fenerbahçe e, Trabzonspor demişken e, siz de eski bir kalecisiniz. E, benim aklıma tabii Altay'la Uğurcan da geliyor bu maçlarda genelde. Ee, i̇ki tane değerli kalecisi var iki kulübünde. Evet. Altay, Uğurcan Mert, e, sizce milli takımın kalecisi yazın kim olmalı? Şimdi tabii milli takım güncel performans yeridir. Güncel performansı yüksek olanın formaya daha yakın e, olduğu e, bir platformdur. Çünkü e, güncel performanslarınız sizi aday kadroya çağrılmanıza, davet edilmesine sebebiyet verir. E, şimdi bu şekilde Milli Takım Kalesi'ne baktığınız zaman Şanım Hoca'nın işinin biraz zor olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü e, takımıyla birlikte e, Mert, ki Mert bizim Avrupa Şampiyonası grup eleme karşılaşmalarında e, bizi oraya götüren en önemli isimlerden bir tanesiydi. Ben, e, biz TRT Spor olarak yayıncı kuruluş olduğumuz için e, yurt içi ve yurt dışındaki bütün milli maçlarda görevliydim, yorumcu olarak gittim yakından izledim. Yani iki Fransa karşılaşmasını, bunun gibi birçok karşılaşmayı, Mert'in bizim nerelere, kırılma noktalarında yaptığı kurtarışlarla nerelere taşıdığını çok iyi biliyorum. Yani orada bir pasta varsa, Avrupa şampiyonasına gidiyorsak bu pastanın biraz büyük bir kısmını Mert'e ben gönülden veririm yani açıkçası. Şenol Güneş acaba adına vefa demek istemiyorum. Bunun vefayla pek alakası da yok ama eee mertle mi başlar ki götüreceğini çağıracağını e, bir sakatlı olmazsa Allah korusun çağıracağını düşünüyorum ama öyle de bir Uğurcan performansı var ki o kadar e, milli takım kalesini fazlasıyla hak ediyor ki e, Uğurcan'ı da kaleye geçirirse e, tahmin ediyorum kimseden niye geçirdin demez eğer güncel performansa bakarsanız açıkçası ben de bugün e, kaleyi gözüm kapalı Uğurcan'a veririm arkasından Tabii bir e, Bakıyorsunuz Altay'da milli takımı e, çok zorluyor performansıyla. Ersin performansıyla zorluyor. Bakın ya yani o kadar çok değerli e, isim sayabilirim ki mesela benim dikkatimi çeken e, her ne kadar zaman zaman hatalı goller yese, ki yiyecek. E, Göztepe'nin kalecisi İrhan Can benim çok dikkatimi çeken isimlerden bir tanesi. Kalecilik kumaşının çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Yani, Günaydın içi. Efendim? Günay Güvenç de bence iyi bir sezon geçtim. Günay çok haklısın. Geçen seneki performansı da mükemmeldi. Bu de e, gerçekten e, çok başarılı, e, çok kritik kurtarışlar yapıyor. E, mesela Sumitika gittikten sonra çok sallanabilecek bir hale gelmişti takım ama orada yine çıktı, başrol aldı ve rolünü de çok iyi tamamladığını, e, tiradını çok iyi yaptığını düşünüyorum. Hocam e, futbolculuk döneminizde en çok oynamaktan keyif aldığınız futbolcu kimdi? Çok oynamaktan keyif aldığı futbolcu. Valla benim çok severek belki Türkiye'de istediği veya hak ettiği yere çok fazla geldiğini söyleyemem ama son günlerde de adı çok farklı konularda gündeme geldi. Siz gençler çok fazla hatırlamazsınız ama Feyzullah Küçüklerim Malatya Spor Ünal Karamanlı dönemde Eder'li, Carlos'lu dönemde, e, Malta zirve yaptığı dönemlerde müthiş bir futbolcuydu ve e, gördüğüm e, dayanıklılığı, devamlılığı en yüksek oyuncu, fizik kalitesi en yüksek oyuncu, bunun yanında muhteşem bir oyun zekası ve top tekniği, Hakem Zorbay Küçüğü'n babasıdır biliyorsun. E, o oyuncuydu. Onunla oynamak e, apayrı bir keyifti. Çok çok özel ve farklı bir oyuncuydu açıkçası. Pek teknik direktör desem? Ee, teknik direktör deseniz birçok bir isimle çalıştım e, ama e, çok zor bir kişilik, çok zor bir karakter olmasına rağmen Şenol Güneşler'in çalıştığım hocalar arasında. Oca çok hocam. değişti ama tabii bizim dönemimizde oca çok farklıydı. Bunu kendisine de söylediğim için yani tariç ekranlarında e, canlı bir programda ikimiz beraber olduk. E, moderatör arkadaşla beraber. Orada da söylediğim için söyleyeyim Bu hoca için artı bir şey bana göre. Hani bir futbolcusu eski bir futbolcusu olarak o dönemlerde bunu hissetmem ama şimdi yeni dönemlerde e, hocanın bu konuda kendisini çok iyi törpüle, törpülemesi olumlu yönde beni mutlu ediyor. Önceden biz Şenol Hocanın yanına giderken işte böyle çekinerek giderdik. Hocanın böyle dakikası dakikasına uymazdı, değişikti böyle. Bazen çok iyi bir cevap alabilirsiniz, bazen çok farklı bir reaksiyon alabiliyordunuz. Ama bunun futbolcu hoca teknik adam ilişkisine zarar verdiğini anladı ki, demek ki hoca şu anda gerçekten zaman zaman basına karşı açıklamalarında sert olsa da oyunculara karşı hoca bir pamuk şeker kıvamına gelmiş. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Peki hocam. Hocam eklemek istediğiniz bir şey yoksa yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım e, ben keyif aldım. E, dinleyenler de e, keyif almışlardır. E, size de teşekkür ediyorum. E, yolunuz açık olsun diyorum platformunuzda. E, umarım <gülüyor> istediğiniz yerlere en kısa zamanda gelirsiniz. Ben de teşekkür ederim hocam. Ekibim adına yayınımıza katıldığınız için. Rica kendi, ederim. Kendinize iyi bakın hocam. Kendinize iyi şey bakın. Da. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar.